Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız iyi misiniz ikizler terazi kova arkadaşlarım hava grubunun güzelleri yalnız olan arkadaşlarımız efendim platonik olan arkadaşlarım yalnız platonik hiç fark etmiyor aynılar değil mi canlar nasılsınız iyi misiniz efendim sizler için platonik olan arkadaşlarımız için 15 Haziran'a kadar şöyle 3 kart açmak istiyorum platonik olduğunuz kişi veya kişiler neler düşünüyor Nasıl partner hayal ediyorlar? Kalplerinden, gönüllerinden, akıllarından neler geçiyor? Şöyle bir bakalım mı canlar? İkizler arkadaşlarımızdan başlıyorum. Kovacıklarımdan çıkacağım canlar sizler için. Canlarım benim. Sizleri ihmal etmek istemedim. Şöyle bir bakalım. Hmm. Baya bir sıkıntılı gibi. Sizin karşı platoniğiniz canlar. Sevgili ikizler arkadaşlarım, güzel insanlar. Platonik olduğunuz kişilerin duyguları, kalpleri... Tabii dışları değil de bunlar iç dünyaları. içlerinden geçenler. Şöyle bir bakalım. Bayağı bir sıkıntılılar. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Güzel insanlar öyle istiyorlar ki bakın. Demek oluyor ki sizin bu platonik olduğunuz kişi veya kişiler şu anki yaşantılarından memnun değiller. Bakın. Önleri kapalı. Tıkanmış vaziyette bir yerde deniz dalgalı diğer tarafta düzgün bir şekilde artık bir şeylerden bunalmış bu insanlar hayatlarının içinde bir şeylerden kaçmak istiyorlar sevgili kardeşlerim. Yani bulundukları yaşantı, hayatları her neyse artık bu değişsin istiyorlar. Nasıl istiyorlar? Birilerinin cazibesi altında kalmak, aşık olmak istiyorlar. Aşık olup işte bu benim. İşte ben aradığımı buldum benim aradığım ikizler örnek veriyorum arkadaşlar sevgili ikizler arkadaşlarım sizler için yapıyorum bu açılımı örnek verdim örneğin siz kendinizi tanıttınız karşı tarafa aşkınızı ilan ettiniz nasıl elektrik aldığınızı nelerinden hoşlandığınızı dile getirdiniz karşı tarafı etkileyip bakın sizin cazibeniz altında kaldı sizden hoşlandı size aşık oldu. Ve burada da sıkı sıkı tutuyor. Örneğin söylüyorum bunu. Tabii ki de şu an için böyle bir şey yok. Bulunduğu hayattan memnun değil. Kalben, ruhen sıkıntılı bu insan veya bu insanlar cazibe altında kalmak istiyor. Aşık olmak istiyor. Ve işte bu. Bu benim aradığım ikizler veya başka borç. Fark etmiyor canlar. İşte bu benim diyerek sıkı sıkı sarılmalıyım öylesine aşk istiyorum şu vaziyetim değişmeli ayağım yerden kesilmeli diyor karşınızdaki platonik olduğunuz kişiler Yani şu oluyor sevgili ikizler arkadaşlarım cazibe altında kalmak istiyor bu nedir lütfen cazibenizi kullanın ve bu platonikleriniz her kim ise sevgili ikizler arkadaşlarım lütfen onları kendinize aşık edin Hayran bırakın onları kendinize. Cazibeniz altında kaldıkları an itibariyle bakın sizi nasıl sıkı sıkı tutacaklar ve bırakmak istemeyecekler. Benden söylemesi, Şengül'den size bunu söylemesi ne diyormuş meleğim? Rüyalarına bak diyor. Rüyalarına sevgili ikizler arkadaşlarım, platonik arkadaşlarım. Gördüğü rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yolu gösteriyoruz diyor. Daha ne olsun lütfen onları cazibe altında bırakın. Kendinize aşık edin. Sevgili ikizciklerim ardından ne geliyor bakın. Aman Allah'ım zengin ortam, köklü kuruluş, köklü bir aile ortamı oluşacak diyor bakın. Gördünüz mü sizi nasıl da bu hale getirecek karşı taraf. Lütfen, lütfen ikizler arkadaşlarım. Zaten partner sizin partner diyorum. Tabi ki platoniksiniz ama partner ya. Sizin bu karşı partner bakın memnun değil yaşantısından. Aşık olmak istiyor. Sıkı sıkı sarılmak istiyor. Lütfen köklü kuruluş yapacaksınız. Kaçırmayın bu fırsatı. 15 Hazirana kadar canlarım benim. Talatumuzdan kaçmaz canlar. Benden söylemesi. Sevgili ikizler arkadaşlarımızın açılımını yaptık. Efendim şimdi benim adaletimin terazilerini neler bekliyor demeyeyim de benim sevgili adaletin terazilerimin canlarım benim platonik olduğu kişi veya kişilerin duyguları düşünceleri neler ne istiyor bu insanlar ne düşünüyorlar aşk istiyorlar mı yoksa ne bileyim. Benim aşkla meşkle işim olmaz mı diyorlar. Şöyle bir bakalım. Oo, istemem yan cebime koy işleri. Hadi bakalım sevgili teraziciklerim. Şöyle bir bakacağız. Bir bakacağız, bir bakacağız canlar. Bir bakacağız bakalım. Evet, adaletin terazileri güzel insanlar. Şöyle yanıma bıraktım. Sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar bakın. Sizin platonik olduğunuz kişilerin duyguları bunlar canlarım. Karşı Platonik olduğunuz partnerler diyelim ya. Kişi demek ki partnerler her neyse. Bu partnerler, bu insanlar bakın maddi manevi köklü kuruluş. Hani milyarder demeyeyim öyle çok büyük villalarda oturan zenginlikler demeyelim de. Evi olan, arabası olan, sağlam işi olan güvenebileceği, maddi sıkıntı çekmeyeceği kuruluş istiyor. Bakın bu insanlar Öncelikle bunu hayal ediyor. Malum herkesin hayal değil mi bu? Sevgili terazi arkadaşlarım. Ardından sizin paranız olabilir, eviniz, arabanız olabilir, maddiyatın olabilir. Ama sakın bana yalanla dolanla gelme. Lütfen gelme diyor bana. Ciddi gel. Bir çatı altında birleşmeliyiz. Köklü kuruluş yapmalıyız. Yuvamızın bozulmaması için de. Gayet dikkatli olmalıyız. Sakın bana illegalle, yalanla, dolanla, gel geç şehvetle bana gelmeyin diyor. Bakın, illegal, yalan kartı, sakın bununla gelme. Köklü kuruluş, bu da aynı şekliyle köklü kuruluş demektir. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tılsımlar para demektir canlar. Burada da para, burada da para. Aman Allah'ım, öyle gelmelisin ki diyor. Maddi manevi, güzel, mutlu bir aşk yaşamalıyız. Bak ben burada kuşu bekliyorum. Haber bekliyorum diyor. Artık beklentilerim karşılığını bulsun. Ama maddi ama manevi. Mutlaka bütünleşmeliyiz. Lütfen bana yalanla gelmeyin. Beni kandırmayın diyor. Sevgili terazi arkadaşlarım, güzel insanlar. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Bakın karşı partneriniz. Eviniz olabilir, arabanız olabilir, sağlamda işiniz varsa bayısınız veya bayansınız hiç fark etmiyor. Artık bu zamanda bayanların da arabaları var, bayanları da çalışıyor, bayanların da işi gücü var. Hepiniz için geçerli. Platonik misiniz? Uzaktan yakından. Bakın ne düşünüyorlar? Şunu saymıyoruz, bu yalan. Bu yalan, tamam. Bakın. Paralar içinde maddi manevi, mutluluğa, huzura, güçlü yere doğru gitmek istiyorlar. Lütfen güzel kardeşlerim. Tamam. Karşı partnerleriniz sakın diyor bana şehvetle gelme, bana yalanla dolanla gelme, bana harbi gel diyor. Bana harbi gelirsen ben de seni onaylayacağım. Çünkü bu kartımız bir yerde de şunu söyler. Onaylanmak. Sen bana diyor düzgün gelirsen sakın yalanla gelme yalanı kabul etmiyorum ben seni onaylayacağım hiç merak etme terazi diyor ne diyeyim arkadaşlar maalesef karşımızdaki partnerler bunu düşünüyor maddi manevi bana güçlü gel ben seni o zaman onaylayacağım diyor tamam benden söylemesi çünkü onaylama kartı hem lüks kartı hem de onaylama benden söylemesi yalanla sakın gelme geçici gelme beni kandırma Örnek veriyorum canlar. Sevgili teraziciklerim güzel insanlar onlar çok güzel insanlardır. Allah için onlar güzel kalpli insanlardır. Ama ben de tabi ki kartlarım açılımım bana ne söylüyorsa ben bunları sizlere bildirmek durumundayım. Bir de şöyle bir şey var burada ben şunu da gördüm canlar. Onaylamak derken şunu söyleyeyim. Ben zengin derken yani yanlış öyle Milyar der işte villalarda Mercedeslerde oturanlar değil. Evi arabası olan. Ayda güzel geliri olan kişileri hayal ediyor bu insanlar. Kendi seviyelerince. Bunu siz zaten karşınızdaki partnerlere bilirsiniz. Değil mi canlar? Kişiye göre. Öyle diyelim. Sakın evim var benim. Arabam var benim. Ya benim maddiyatım çok iyi. Kral gibi yaşarız biz. Yalanlarla. Şu vaziyeti yalanla bana sakın gelme. Gerçekten gel diyor. Bakın bir de böyle de bir şey var. Sevgili terazicik güzel kalplilerim benden size söylemesi ben zenginim ya benim durumum gayet iyi kral gibi yaşarız yalanıyla bana sakın gelme gerçekten de durumun varsa maddiyatın yerindeyse tıkır tıkır böyle rahat bir şekilde bir evin içinde yaşayabileceksek biz bu şekil bana o şekil gel bu şekil gelme işte o zaman ben seni güzelce onaylarım diyor karşınızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişiler Söylemek durumundayım canlar. Aşka çok fazla değer veren kişi değiller. Maddiyat taraftarlar. Benden söylemesi sizleri seviyorum. Güzellerim benim ne yapayım? Yani açılımım bu. Affet diyor. Çok fazla affet diyor. Evet çok fazla diyor. Hani aşka meyilli olmayabilir. Hani ne derler bizde değil mi teraziciklerim? Aşka değil de hani siz, siz bulun. Ne diyorlar maddiyata yönelmek mi? Ben anlamam böyle aşk meşk ilişkilerinden ben kartlarımı bilirim? Mantık, mantık evliliği, aşk evliliği değil de mantık evliliği işte mantık bunlar. Mantıkçı, benden size söylemesi. Sizinkiler aşk istemiyor, mantık istiyor daha çok. Neymiş bu mantık? Tıkır tıkır paralar akacak, krallı gibi yaşayacağız. Beni sakın kandırma diyor. Canlarım benim. Ne diyor meleğimiz? Karşınızda kişiler aşkı düşünmüyor, mantığı düşünüyor olabilir. Olsun sen onu affet gitsin. Olduğu gibi kabul edeceksen sen bilirsin diyor meleğimiz. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Sen bilirsin diyor. Ne diyeyim güzel kardeşlerim? Adalet bakın. Aman Allah'ım benim teraziciğime adalet geldi. Kartımız ne der biliyor musunuz sevgili teraziciklerim? Sakın geçmişteki yaptığın hataları tekrar etme. Sen bilirsin, karar senin der. Anlayın yani ne demek istediğimi. Sevgili terazi arkadaşlarım, sevgili platonik arkadaşlarım, geçmişte ne hata yaptınız? Acaba böyle maddiyatçılara kafa mı yordunuz? Ah sizi, sizi, sizi. Bakın yine aynı değil mi? Sakın diyor. Sakın. Sakın o hatalara tekrar düşme. Siz bilirsiniz değil mi canlılar? Bazen kalp, Söz dinlemiyor değil mi? Dilimiz hayır diyor. Beynimiz hayır diyor. Ama kalbimiz hayır diyemiyor. Değil mi canlar? Sevgili teraziciklerim. Lütfen karşınızdaki kişiler maddi durumu iyi olursa ben varım diyor. Sizleri seviyorum teraziciklerim. Efendim terazi arkadaşlarımızın da 15 Haziran'a kadar nerenin açılımını yaptık. Şimdi kovacıklarıma bir bakalım bakalım. Benim kovacıklarımın ne düşünüyor nasıl partner istiyorlar şöyle bir bakalım canlar hmm. onlarda da denge gitti git gidiyor aradıklarını bulamamışlar ya da farklı yöntemler peşindeler çünkü farklı yola gitmek denemek demektir kartımız canlar evet sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar karşınızdaki platonik olduğunuz kişi veya kişiler bay bayan fark etmiyor bakın burada dengesi kaymış iç ruhu tabii ki bu denge kaybı değil içimizin ruhu iç ruhumuz kalbimiz duygularımızın dengesi kaymış burada karşınızdaki bu platonik olduğunuz kişinin dengeler kaymış durumda iç dünyasında çünkü neden bakın burada arkasını dönmüş bir türlü şu ana gelene kadar bu insan aradığını bulamamış aradığını bulamamış çünkü bu kartımız şunu söyler aradığını bulamayıp Arkasını döndü başka bir diyara yol aldı veya farklı bir yolu tercih ediyor demektir kartımız. Şimdi baştan tekrar alacağım ve farklı şekilde alacağım. Sevgili kova arkadaşlarım sizi bu platonik olduğunuz kişi veya kişiler karşıma öyle insanlar çıkmalı ki öyle aşık olmalıyım ki kesinlikle risk olmamalı. Beni riske itmemeli riskli olmamalı. Riskli bireyler yoluma çıkarsa hiç düşünmem arkamı döner giderim bana mısın demem. Ben zaten geçmişi artık nasıldıysa bu insanların ben yeterince mutsuzluk yaşadım. Tam olarak aradığımı bulamadım. Zaten benim dengem kaydı kayacağı kadar ben artık yenilik istiyorum. Eskinin olumsuzluğu bitecek benim karşıma. Kova veya başkası her kim olursa olsun talip çıktığı an eski bitecek. Ben öyle bir hal almalıyım ki adeta yeniden doğuş yaşamalıyım diyor karşınızdaki platonik olduğunuz bay veya bayan. Canlarım ne yazık ki gerçek mi bakın. Ölüm kartı kötü bir kart değildir. Ölüm kartı şu görmüş olduğunuz olumsuzlukların bitişi yeniden doğuş demektir. Bu insanlar bunu düşünüyor. Benim karşıma riskli partnerler gelmemeli. Aradığımı bulmalıyım. Arkamı dönüp gitmemeliyim. Tamamen yeniden doğmalıyım. İşte bu. Benimki işte bu. Dedirtmeli bana diyor sevgili kova arkadaşlarım. Size de aynı şekliyle öneriyorum. Lütfen eğer ciddiyseniz, pilotonik olduğunuz kişilere lütfen önce güven verin. Aşkınızı, Duygularınızı, o insandan nasıl elektrik aldığınızı, onun nelerinden hoşlandığınızı, efendi gibi veya hanımefendi gibi lütfen karşınızda kişi medeni bir şekilde anlatmaya çalışırsanız istiyenim bir yüzü kara demişler. Değil mi canlar? Ne diyeyim? Önce güven, güven verin. Güven verdiğiniz zaman inanın o güven çok şeyleri bastıracaktır. Özellikle maddiyat arayanların maddiyat arayışını yapacaktır bastıracaktır. Güven çok önemli. Lütfen güzel kardeşlerim. Bu güveni verirseniz, efendi gibi veya hanım gibi, ne diyor meleğim? Ardından mucizeyi beklesem bekle diyor. Hadi bakalım güzel kardeşlerim, anlayın siz. Ardından mucize bekle diyor. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Bakın karşınızda kişi hem aşık olmak istiyor, hem güven istiyor. Bakın burada Maddiyat kartı çıkmadı. Sevgili kova arkadaşlarım, güzel kardeşlerim, sadece belki kötü huylu istemiyor, belki yalancı dolandırıcı istemiyor bu insan. Riskli olmamalı, arkamı dönüp gitmemeliyim, aradığımı buldum diyerek yeniden doğmalıyım diyor. Daha ne olsun be güzel kardeşlerim, sevgili kovacıklarım, mahrum kalmak istemiyorum diyor mutluluklardan mahrum kaldım diyor bakın kartın altından görüyorsunuz destemizin altından mahrumiyet kartı geldi ben artık mutluluktan mahrum kalmak istemiyorum yeniden doğmak istiyorum diyor karşımızdaki partnerler canlarım benim efendim ne diyeyim siz bilirsiniz 15 hazirana kadardı efendim bu açılımımızın da sonuna geldik bu açılımımı beğendiyseniz İkizler, Terazi ve Kova arkadaşlarım, Hava grubunun güzelleri. Bu açılımın beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.